P tane 20 liralık banknot, Q tane 10 liralık banknot ve R tane 5 liralık banknotun toplam değerini bir polinom olarak ifade edin. O halde P 20 lira banknotların değeri nedir? Banknot, banknot, gıcık bir kelime. Eğer 20 liralık banknotlarım olursa bütün banknotların değeri 20 lira olacak. Bu yüzden hepsinde P'nin değeri 20P olacak. 20 liralık banknot varsa bu 20 lira. Ben de 3 tane 20 liralık banknot olsa o zaman p'nin değeri 3. Toplam değerimiz lira olarak değerimiz 60 lira olacak. Burada sarıyla bakın altını çizdim. P 20 liralık banknotlarla yapalım yani 20 p. P 20 liralık banknotlar. Sonra q 10 liralık banknotlar var. Peki bunların değerini ne olacak? Şimdi 10 q olacak. Benim 10 liralık banknotum varsa, bu 10 lira değerindedir. Eğer 10 liralık banknotlarım varsa ve Q 10 sa o zaman da 10 kere 10, yani 100 lira değerinde olur. Ve son olarak, R 5 liralık banknotlarımız var. Bunların tanesi 5 R lira değerinde. Bir tane 5 liralık banknot 5 lira değerindedir. İki tane 5 liralıksa 10 lira eder. Ve bitirdik. Bu değeri bir polinom olarak ifade ettik. Polinom elinizde birden fazla terim olduğunu ifade eder. Ve bizim burada üç tane terimimiz var. Yani biz buna üç terimli denklem de diyebiliriz. Polinom ise birden fazla terimli denklemlerin genel adıdır. Zaten poli çok anlamına gelir. Nom da isim ya da terim anlamındadır.